Evet arkadaşlar 23 Aralık 2018 Pazar. Bu dördüncü videomuz. Pazar günüyle ilgili. Maçları değiştirmiyoruz. İhtimalleri değiştiriyoruz arkadaşlar. Niye? Tutmasını istiyoruz. Yine 3 maçımız değiştirmedik. Sadece ilk yer ikinci yaralarını değiştirdik. Amacımız az maç. E, Ganya'nın yüksek olacak. 3 misli bile yapsanız. Verdiğiniz parayı 5'e, 6'ya, 7'ye. Eğer maç eklerseniz de daha fazlayı yükseltmek. Toplam 19 18 kupon. 9-9 formülümüz arkadaşlar. İlk yarı, ikinci yarı. Niye? Kanyanları yüksek olsun diye arkadaşlar. Hemen geçelim. 143 sıfırdan 1'e, 2'den 0'a, 1'den 0'a, 144 sıfırdan 2'ye, 2'den 0'a, 2'den 2'ye, 141, 1'den 0'a, 0'dan 0'a arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi 143 sıfırdan 1'e, sıfırdan 1'e, sıfırdan 1'e. Yani şu ihtimali 3 tane yazdık. Bunlar yukarıdan aşağı hepsi. Bakın birinci kupon, ikinci kupon, toplam 9 tane kupon, 9'da öbürü 18 kupon. 143. 0'dan 1'e 3 tane yazdık 2'den 0'a 3 tane yazdık 1'den 0'a 3 tane yazdık yani şunları 3'er tane yazdık şimdi 144'de geldik birer tane bunları yazıyoruz 0'dan 2'ye 2'den 0'a 2'den 2'ye bakın birer tane 0'dan 2'ye 2'den 0'a 2'den 2'ye 0'dan 2'ye 2'den 0'a 2'den 2'ye 141 1'den 0'a 0'dan 0'a dedik 141'i komple 0'dan, 1'den 0'a şu birinci ihtimali yazdık Şimdi bu 9 kupon arkadaşlar. 9'da diğerine devam edeceğiz. Şimdi bu formülü oynarsanız, aynısını oynarsanız tutarsa ee, Ganyanları yüksek olduğu için ee, az maç Ganyan'ı yüksek, alacağınız para da yüksek. İsterseniz bir iki tane de bankoma çeklerseniz bunların hepsini arkadaşlar. Banko bütün kuponlarına da aynısını koyacaksınız. Daha da çok para alma şansınız var. Şimdi devam ediyoruz. Bu ilk 9 kupondu. Şimdi ikinci 9 kupon. İhtimallerimiz aynı arkadaşlar sadece şunu değiştiriyoruz niye bu tutmazsa bu tutsun bunlar tutarsa şimdi bakın 143 sıfırdan 1'e 2'den 0'a 1'den 0'a 3 tane 2'den 0'a 3 tane 1'den 0'a 3 tane yani şunları yazdık 144 sıfırdan 2'ye 2'den 0'a 2'den 2'ye bakın birer tane sıfırdan 2'ye 2'den 0'a 2'den 2'ye sıfırdan 2'ye 2'den 0'a 2'den 2'ye gördüğünüz gibi Yazdım arkadaşlar 141 biraz önce bunu kullandık şimdi sıfırdan sıfrayı kullanıyorum komple sıfırdan sıfrayı yazdım Şimdi burada 9 kupon var 9 kuponda da de var 18 kupon 3 misli yapsanız 54 lira yapar arkadaşlar Ama ortalama bunu Ganya'nın bir tanesinin 5 olduğunu düşürseniz 5 kere 5 25 5 kere 25 125 3 katı 375 arkadaşlar alacağınız para tuttuğunda tabi maçta ekleyebilirsiniz Bizi izlemeye devam edin diyoruz. Sağ alttaki kutucuktan tıkladığınızda bütün videolarımız orada var. Daha önceki günleri de veya işte önümüzdeki bir iki günde görebilirsiniz arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen ekranı şöyle düzelteyim belki göremiyorsunuzdur. Bizi izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarımızı da izleyin. Bildirimleri de açın ki size yeni videomuz hemen şak diye gelsin arkadaşlar. Teşekkürler. Bizi izlemeye devam arkadaşlar.